İzleyici adına bakış deneyimini üretmemize yardımcı olan en önemli araç hangisi? Bir düşünün bakalım. Evet tahmin ettiğiniz gibi kamera. Kamera aslında bizlerin gözü olduğu gibi izleyici adına da bir göz. Peki acaba kamera ile ne tür hareketler yapabiliyoruz? Ve gerçekten nasıl bir ilgi deneyimi üretiyoruz, bakış deneyimi üretiyoruz? Bunu düşünmekte fayda var. Aslında ile dört ayrı şekilde hareket üretebiliyoruz. Birincisi kameramız tanıklık ettiği nesnelerin, öznelerin etrafında hareket yapabiliyor. İkincisi kameranın önündeki nesneler, özneler hareket edebiliyor. Üçüncüsü kamera ve nesnelerle beraber özneler topyekun hep beraber hareket içinde olabiliyorlar. Ve bir de dördüncü hareket var. Kameranın konunun içine girdiği bir hareket.